Bu videoda pozitif ve negatif sayıları çarpma ve bölme ile ilgili birkaç eşitsizlikle uğraşacağız. Bu sayılarla çarpma ve bölme yapmak son videoda izlediğimiz toplama ve çıkarma yapmaktan biraz daha karışık. Aynı zamanda size birkaç sembol ve eşitsizliği çözmek için birkaç yol göstermek istiyorum. Şimdi bu örneklere bakalım. Diyelim ki ben 7.5'e eşit veya ondan küçük bir negatif 0.5 x'e sahibim. Eğer bu bir eşitlik olsaydı sizin aklınıza gelecek ilk şey iki tarafı da x'in katsayısına bölmek olurdu ve tabi ki bu çok makul bir şey. İki tarafı da negatif 0.5'e bölmek. Ama esas fark etmeniz gereken şey şu. Siz bir eşitliğin iki tarafında negatif bir sayıyla çarptığınız zaman ya da negatif bir sayıya böldüğünüzde eşitsizliği değiştirmiş olursunuz. Basit bir örnek yapalım. Eğer size 1'in 2'den küçük olduğunu söyleseydim Buna katılırdınız, değil mi? Hem de gülmekten. Neyse, 1 kesinlikle 2'den küçüktür. Ama ben iki tarafı da eksi 1 ile çarparsam ne olur? Eksi 1'e karşı eksi 2. Eksi 2 kesinlikle eksi 1'den daha negatif. Yani aslında eksi 2 eksi 1'den küçük. Bu bir kanıt değil ama sanırım neden işareti değiştirdiğimizi şimdi anlamışsınızdır. Eğer bir şeyler daha büyük olsaydı, siz iki tarafında negatifini aldığınızda o daha da negatif olacak ya da ya da tam tersi olacaktı. İşte bu yüzden eğer bu denklemin iki tarafında negatif bir sayıyla çarparsak veya bölersek işareti de değiştirmek zorundayız. Şimdi bu denklemin iki tarafını da çarpalım. 0.5'e bölmek 2 ile çarpmakla aynı şey. Buradaki bütün amacımız burada sadece katsayımızın 1 olması. Bu denklemin iki tarafını da eksi 2 ile çarpalım. Şimdi burada bir eksi 2 ile eksi 5 var. Şimdi siz bu 2'yi buraya nasıl getirdiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Ben sadece 0.5 ile neyi çarparsam 1 eder diye düşünüyordum. Eksi 0.5, eksi 1 bölü 2 ile aynı şey. Bunun tersi eksi 2. Bu yüzden denklemin iki tarafını da eksi 2 ile çarpıyorum. Diğer tarafta 7.5 var. Bunu da eksi 2 ile çarpacağım tabii ki ve hatırlayın bir eşitsizliğin iki tarafında negatif bir sayıyla çarptığınızda veya iki tarafında negatif bir sayıya böldüğünüzde eşitsizlik işaretini değiştiriyorsunuz. Küçük veya eşittir mi mesela işaret. O zaman büyük veya eşittir olacak. ya da büyük veya eşittirse küçük veya eşittir olacak. Sol tarafta eksi 2 çarpı eksi 0.5 1 eder x'in 7.5 çarpı 2'den büyük veya ona eşit olduğunu görüyoruz. Çözüm eksi 15 eder ki bu da bizim çözüm kümemizdir. Eksi 15'ten büyük olan bütün x'ler bu eşitsizliği doğrular. Şimdi deneyelim. Mesela 0, bu eşitsizliği doğrulayacaktır. 0 eksi 15'ten büyüktür. Ama mesela başka bir şey deneyin eksi 16 deneyin, eksi 16 doğrulamayacaktır. Eksi 16 çarpı eksi 0.5, 8 eder. Ki bu da 7.5'ten küçük değildir. Yani bütün x'lerin çözüm kümesi eksi 15'ten büyüktür. Eksi 15 burada, belki bu eksi 16, bu da eksi 14, eksi 15'e büyüktür veya eşittir bizim çözümümüz. Eşitsizliklerin çözümleri, mesafe bırakılarak yazılabilir. Mesafe yöntemi olarak bahsettiğimiz şey, sınırlarımızı içermesine bağlı olarak parantez veya köşeli parantez kullanmaktır. Sayı doğrusunda aralarındaki mesafe görülebilir. Çözümümüzün eksi 15'i içermesini istiyoruz. Bu yüzden mesafe için alt sınırımız eksi 15 olacak. Bu köşeli parantezi buraya koymak bizim eksi 15'i de içine aldığımızı yani dahil ettiğimizi gösteriyor. Kümemiz alt sınırı içeriyor, eksi 15'i içeriyor. Ve buradan sonsuza dek buraya bir parantez koyuyoruz. Normalde parantezler sizin üstteki sınırı dahil etmediğiniz anlamına gelirler. Siz onu sonsuzluk içinde kullanabilirsiniz. Yani bu ve bu aslında tamamen aynı şey. Bazen küme gösterimleri de görüyorsunuz. Bunun çözümü şu anlama gelir. x bir gerçek sayıdır ve öyle bir sayıdır ki, bu küçük ve dik çizgi aslında öyle bir sayıdır ki kısmını ifade ediyor x öyle bir sayıdır ki, x eksi 15'ten büyük veya 10'a eşittir. Bu dalgalı köşeli parantezler bütün gerçek sayılar kümesi ya da bütün sayılar kümesi anlamına geliyor ki, burada x bir gerçek sayıdır. x eksi 15'ten büyüktür veya 10'a eşittir. Bunların hepsi eşittir. Bunu aklımızda tutalım ve birkaç alıştırma daha yapalım. Diyelim ki, 75x 125'ten büyük veya 10'a eşittir. Burada iki tarafı da 75'e bölebiliriz. 75 pozitif olduğu için işareti değiştirmek zorunda değilsiniz. Şimdi x'in 125 bölü 75'ten büyük veya ona eşit olduğunu görüyorsunuz. Eğer hem payı hem de paydayı 25'e bölerseniz bu 5 bölü 3 eder yani x 5 bölü 3'ten büyük veya 10'a eşittir. Ya da biz çözüm kümesini 5 bölü 3'ü içererek sonsuza kadar şeklinde yazabiliriz. Ve bir kez daha, şimdi siz onu eğer grafiğe çizecek olsaydınız, 5 bölü 3 kaç olurdu? Bu, 1 tam 2 bölü 3 eder değil mi? Yani 0, 1, 2 ve 1 tam 2 bölü 3 tam buralarda bir yerde olur. Ve çözüm onu da içermeli. 5 bölü 3 burada. Ve bizim çözüm kümemiz ona eşit veya ondan büyük olan her şeyi içermeli. Hadi bir tane daha yapalım. x bölü eksi 3 Eksi 10 bölü 9'dan büyüktür. Sol tarafta sadece yine x'in kalmasını istiyoruz. Bu yüzden iki tarafı da eksi 3 ile çarpalım. Katsayı sizin de tahmin edebileceğiniz gibi eksi 1 bölü 3. Bu yüzden bunun tersiyle çarpmak istiyoruz ki bu da eksi 3'tür. Eğer iki tarafı da eksi 3 ile çarparsanız eksi 3 çarpı eksi 1 bölü 3. Bu tarafta ise eksi 3 çarpı eksi 10 bölü 9. Eşitsizliğin de yönü değişecek bu arada çünkü eksi bir sayıyla çarpıyoruz ya da bölüyoruz. Bu yüzden eşitsizliğin yönü değişiyor. Büyüktür, küçüktüre dönüşüyor. Bu eşitsizliğin sol tarafı sadece x olur, x kalır. Zaten amacımız buydu. Bu bunu götürür. Eksiler sadeleşti. Şimdi x küçüktür. Ve sonrasında siz eksi 1 çarpı eksi 1 ile kaldınız. Bu onu pozitif yapar. Eğer payı ve paydayı 3'e bölerseniz, 1 tane 1 ve 1 tane 3 elde edersiniz. Yani x, 10 bölü 3'ten küçüktür. Bunu şimdi mesafeli gösterimle yazacak olursak, üst sınır 10 bölü 3 olacak. Ama 10 bölü 3'ü dahil etmiyoruz. Bu küçük veya eşittir değil. Eşittir yok bunun içinde. Bu yüzden buraya sadece bir parantez koyuyoruz. Ve bu arada dikkat edin, burada 5 bölü 3'ü içeriyordu. Buraya köşeli bir parantez koyuyoruz. Burada ise 10 bölü 3'ü içermiyoruz. Bu yüzden sadece parantez koyuyoruz. 10 bölü 3'ten eksi sonsuza dek gidiyor. 10 bölü 3'ten küçük olan her değer bizim çözüm kümemize dahil. Bunu da çizelim, bunu da çizelim, bir çözüm kümesi çizelim. 10 bölü 3 0, 1, 2, 3, 4 yazabiliriz. 10 bölü 3 işte 3 tam 1 bölü 3 eder. Bu da tam burada olur. Evet bunu içermeyecek. 10 bölü 3'ten küçük dedik. 10 bölü 3 bizim çözüm kümemizde olmayacak. Ama 10 bölü 3 tam burada ve 10 bölü 3'ü içermeden ondan küçük olan her şey bizim çözüm kümemizde. Güzel, bir tane daha yapalım. Burada x bölü eksi 15'in 8'den küçük olduğunu görüyoruz. Evet gördük. Yine eşitsizliğin iki tarafında eksi 15 ile çarpalım. Eksi 15 çarpı x bölü eksi 15. Buradaysa 8 çarpı eksi 15 var. Eşitsizliğin her iki tarafında negatif bir sayıyla ile çarptığınızda eşitsizliğin yönünü değiştiriyoruz. Burada küçüktür yazdığına göre o büyüktür olacak. Şimdi burada sol tarafta sadece bir x var çünkü diğerleri sadeleşti. x, 8 çarpı eksi 15'ten büyüktür. 8 çarpı eksi 15 eksi 120 eder değil mi? 80 artı 40, 120 evet eksi 120. Ya da çözüm kümemize eksi 120'den başlayarak yazabiliriz. Ama eksi 120'yi içermiyoruz. Çünkü burada bir eşittir işaretimiz yok. Sonsuza kadar gidiyor. Ve şimdi bunu grafik şeklinde yazalım. Buraya bir sayı doğrusu çizelim. Bunun eksi 120 olduğunu söyledik. Sıfır da burada bir yerlerde olmalı, evet. Bu eksi 121. Bu da eksi 119. Eksi 120'yi içermeyeceğiz. Çünkü burada eşittir işareti yok, dedik. Bu yüzden eksi 120'den büyük her şey olacak. Benim yeşille gösterdiklerimin hepsi bu eşitsizliği doğrular. Şimdi bunu deneyebiliriz. 0 doğrular mı? 0 bölü 15. Bu 0 eder. Ve bu kesinlikle 8'den küçüktür. Demek istiyorum ki yaptığımız şey bunu kanıtlamaz. Ama bunu buradaki bütün sayılarla deneyebilirsiniz. Hepsinin doğrulaması gerekiyor. Evet her neyse umarım bir yardımım dokunmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.